Teknojok'tan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün Mafya 3 Definitive Edition'ın incelemesiyle karşınızdayız. <gülüyor> Biliyorsunuz ilk iki mafya oyunu gayet başarılıydı lakin üçüncü oyun yoğun eleştiriler almıştı. Kısa süre önce 2K 3'ünde 3'ün de Definitive Edition'ın geleceğini duyurdu. Aslında bu kadar yeni bir oyunun Definitive Edition'ını çıkarmak ki özellikle bu kadar eleştirilen bir oyunun Definitive Edition'ını çıkarmak pek böyle akta mantığa uygun gelmemişti. Lakin sonradan ağızlığındaki baktayı çıkardılar telejji olarak geleceğini söylediler lakin ayrı ayrı satıldığını da belirttiler oyunların. Aslında herkese heyecanlandıran duyuru Mafya 1 remake oldu. Şu anda mafya serisini seven herkes de zaten ilk mafya oyununun yeniden yapılmış versiyonunu bekliyor. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım. Mafya 3'ün hikayesinde değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani Ana oyunda ne varsa Definitive Edition'da da onunla oynamaya devam ediyorsunuz. Tabii burada ek paketler vesaire onunla gelen yeni hikaye modları, işte ne bileyim yeni silahlar hepsi oyuna dahil oluyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Biliyorsunuz Lincoln Clay'in hikayesini oynuyorduk. Oyun 1965 ile 75 yılları arasında geçiyordu ve ikinci oyundaki Vito Scaletta'da Üçüncü oyunda önemli bir role sahipti. Elbette oynanabilir bir karakter olarak karşımıza çıkmıyordu. Lakin oyunun genel hatlarına baktığımızda bizim iş ortaklarımızdan biri oluyordu. Kendisi hikaye anlamında oyun tatmin edici olsa da bu görevler bir süre sonra birbirini çok fazla takip ediyordu arkadaşlar. Ne vardı? Oyunda bir bölgeyi ele geçirme sistemi var. Gidiyorsunuz bir bölgeyi ele geçirmek için size verilen görevler hepsi hani işte muhbirleri yakala, onları sorgula, işte git şurada depoları var, onu bas, işte git eroin oyun depoluyorlar, o eroinleri çal gelirleri azalsın gibi görevler geliyordu ve bu görevler ele geçirdiğiniz hemen hemen her bölge için aynı. Yani bir bölgeyi ele geçirmek için oradaki orayı yöneten insanı açığa çıkarmanız gerekiyor, orayı yöneten insanı açığa çıkarmanız için de gelirlerini kısıtlamanız gerekiyor ve Günün sonunda baktığınızda gelirleri kısıtlamak için yaptığınız görevlerin hemen hemen hepsi aynı. Yani oyunun başında ne yapıyorsanız, oyunun sonunda da aynısını yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu da dolayısıyla bir süre sonra oyun severlerin sıkılmasına neden oluyor. Öyle ki pek çok oyun sever sırf bu yüzden mafya üçü Bitirmeden bıraktığını ifade etmişti. Definitive Edition'da da hikaye açısından değişen bir şey yok. Yine aynı hikaye, yine aynı birbirini tekrar eden görevler mevcut. Dolayısıyla bu tarz oyun yapısından hoşlanmıyorsanız Mafia 3'e hiç başlamamanızı tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi oyunun başında yapıyorsunuz görevler, 2-3 tamam diyorsun eyvallah ama bakıyorsun ki oyunun sonuna kadar hep aynı görevleri yapıp duruyoruz. Ve bu süreç içerisinde değişen pek bir şey de olmuyor açıkçası. Hani böyle sizi heyecanlandıracak bir değişim olmuyor. Yeni görevler gelmiyor. Dolayısıyla bu da bir süre sonra oyundan sıkılmanıza zemin hazırlayabilir. Öyle ki ilerleyen safhalarda böyle yan görev falan demeden paldır küldür dalarak Allah ne verdiyse milletin üzerine silahı sık a, sık a gitmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla çok fazla vakit öldürmenize neden oluyor. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşalım. Genel itibariyle baktığımızda Mafya 3 60-65 puanlık bir oyun arkadaşlar. Yani grafikleri çok güzel. Hikayesi bence idare eder derecede. Yani en azından o görevleri saymazsak da ama mantalitesi çok güzel. Böyle bir mafya, bir ailenin içindesiniz zaten. Daha sonra size ihanet ediliyor. Ve klasik olarak intikamınızı almaya çalışıyorsunuz. Bu intikam hikayesinde de kendinize ortaklar buluyorsunuz. Ki bu ortaklardan birisi son derece delikanlı bir adam olan Vito Scaletta biliyorsunuz. ikinci oyundaki ana karakterimizdi. Kendisi... Bazı kararları size bırakmışlar oyunda lakin bu kararlar öyle oyuna aşırı derecede etki etmiyor hatta hiç etki etmiyor da diyebiliriz. Sadece oyunun son sahnesinde bir karar anı var. Muhtemelen o karar anı bir şeyleri etki edebilir belki bir sonraki oyunda karşımıza o karardan ötürü farklı kriterler çıkabilir. Yine de genel itibariyle baktığımızda oyun beni çok fazla tatmin etmedi. Tamam hikayesini beğendim ama ilk mafya oyunu kadar vurucu bir hikayeye sahip değildi. Oynanışta ise tek düzelik hakim olduğu için bu açıdan serinin en kötü oyunuydu diyebilirim arkadaşlar. Ben yine de sabırsızlıkla ilk mafya oyununun remake versiyonunu bekleyeceğim. Size de tavsiyem eğer mafya serisini seviyorsanız ilk remake versiyonu çıktığında mutlaka satın alıp deneyimlemeniz diyebilirim. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.